Operatör Doktor Engin Çiftçi yayınımızda bizlerle. hoş geldiniz Hocam. Evet, beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır? Her noktasına değineceğimiz bir yayın olacak. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi beyin ve sinir cerrahi birçok ameliyat ya da ameliyatsız tedavi gerçekleşmekte. Hatta yetişkinlerin yanı sıra... Çocukların, bebeklerin dahi tedavileri yapılabilecek imkanlara, ekibe, donanıma ve altyapıya sahip olduğumuzu da buradan izleyenlerimize belirtmek istiyoruz. Hocam ilk sorunuzu yönelterek başlamak istiyorum. Beyin tümörü nedir? İzleyenlerimize bahsedebilir misiniz? için tekrar teşekkür ediyorum. ben de öncelikle Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu güzel bayramın bütün insanlar, maddi manevi sıkıntılar bütün insanlar, evet. güzellikler getirmesini diliyorum. Şimdi konumuza gelecek olursak, Buyur. tümör, e, latince kökenli bir kelime ve bir şişlik anlamına gelir. Yani bu şişlik nasıl oluyor? Vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olabildiği gibi evet. de olabiliyor. Bu hücrelerin anormal çoğalmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Normalde vücudumuz e, her gün bir sürü hücreyi tekrar yapıp yıkar. Hı. Yani bir yenilenme faaliyeti sürekli vardır Hı. vücudun her yerinde. Yani bu derimizde, karaciğerimizde beynimizde, gözümüzde, bütün hücrelerde bir yenilenme faaliyeti vardır. Vücut bunları genellikle olumlu bir şekilde sonlandırır. Fakat bu sonlandırma gerçekleşmediği zaman orada hücreler anormal bir şekilde çoğaltmaya devam eder. Bu bir kitle, şişlik haline gelir. Biz buna tümör diyoruz. Bu vücudun neresindeyse ona göre de isim alır. alır. Beyindeki şişlikleri de işte beyin tümörü diyoruz. Peki hocam, beyin tümörü belirtileri nelerdir bahseder misiniz? Evet. Şimdi tabii e, çocukluk çağrı beyin tümörlerini bir kenara bırakacağım o çünkü ayrı bir bahis, evet. oldukça geniş bir konu, bir gün onu da konuşmuyor. Tabii ee, Ama genellikle e, bize en çok baş ağrısı şikayeti gelir bu hasta. Hı. İkinci sıklıkta nöbet yapıyoruz, havale geçirme şikayeti gelir. Bunun yanında başka belirtiler de var. Onları da sayacağım. Şimdi baş ağrısı dedik bu evet. önemli bir konu. Şimdi her baş ağrısı bu sefer izleyenlerimiz şey yapmasınlar, kafaları karışmasın. Hı -hı. Her baş ağrısı beyin tümörü demek değildir. Bir kere bunu şey, belirtmemiz lazım. Baş ağrılarının çok az bir kısmını beyin tümörleri oluşturur. <gülüyor> Zaten beyin tümörleri belli bir kapasite, belli bir büyüklüğe eriştikten sonra ancak ya da bir fazlaca ödeme tesis yaptıktan sonra. Hı -hı. E, ağrı yapmaya başlar. Şimdi baş ağrısı beyin tümörlerinde mesela gece uykudan öğrendiren baş ağrısı veya sabah kalktığınızda olan baş ağrısı bize bir işaret olabilir. Ama bu yine de her zaman beyin tümör anlamına gelmez. Fakat bunlar diğerlerine göre daha fazla miktarda beyin tümörlerine görülür. çünkü ayaktayken kan daha çok vücudun alt bölgede toplandığı için yukarıda bir rahatlama olur. Ama yaptığımız zaman aynı düzleme geliriz ve kan beyinde biraz daha fazla toplandığı için, yatar pozisyonda, ee, orada o zaman ödem artar ve ağrı daha fazla duymaya başlarız. Yani bu ağrı, e, beyni tabi kafatası sert bir yapı ve beyin bunun içinde saklı. Yani burada beyni genişleyeceği bir alan yok. Yani mesela atıyorum, karaciğer tümörü çok büyüdüğü halde belki ağrı yapmayabilir. Yani onda tabi kapsülü var, orada bir ağrı aileye olur ama. Beyin tümörü daha küçük bir e, şekildeyken bile ağrıya sebep olabilir. Çünkü kafatası bir kapasitesi var ve orada beynin kaçacağı, genişleyeceği, genişleyeceği bir alan yok. Evet. Bunun dışındaki belirtilerden yine bahsedelim biraz. Mesela kişilik değişiklikler olabilir. Enteresan bir şekilde. Değişik, evet. evet. Ne gibi yani? Mesela beyin ön bölgesinde işte bizim kişiliğimizin e, oluştuğu, oluştuğu deli, e, bulunduğu falan. Hı. Şimdi burada mesela çok mülayim birisi, çok küfürbaz hale gelebilir. Enteresan bir, bir şekilde. Şey, evet. Biraz tersi de olabilir. Çok e, sert mizahçlı birisi. Çok e, sakin, yapılı bir hale gelebilir. E, Yer-zaman kavramlarını çok karıştıranlar olur mesela. Hı hı. Yine ön bölge tümörlerinde. E, soru sorduğunuz zaman, mesela der ki biz işte e, 1950'de yaşıyoruz. İşte başbakan, atıyorum Adnan Menderes der. Yani. Böyle kişilik değişiklikleri veya işte yer-zaman yer, zaman, e, kavramında değişiklikler olabilir. Çünkü bunlar neden önemli? İşte azami hastalarda da belli şey evet. benzer şeyler olur. Evet. O yüzden mesela azami hastalarda e, biz bir MR çektirmekte beynin durumunu görmekte mutlaka fayda var. E, çünkü karışabilir ikisi. E, yine e, benzer şekilde o bölgenin başka hastalıklarında da benzer şeyler olur. İlla bu karışıklıklar tümör anlamına gelmezler. Ya da e, mesela enteresan bir şey söyleyeyim yine düşük ayak dediğimiz bir olay var Bunu bel fıtıklarında çok görürüz. <Gülüyor> bel fıtığı olur, ayağı tutmaz insanı ve acil ameliyat alırız. Evet. Bu şekilde acil servislere gelen ayağı düşük, düşmüş olan yani tutmayan, ayağı felç olmuş olan insanlarda benim üç tane böyle hastam oldu. Benim tümörüm. <Gülüyor> evet. Neden? Çünkü ayağın olduğu ayağı yöneten motor sahada sadece ayağı yöneten kısma baskı yapan bir tümör söz konusu olabiliyor bazen. Veya işte hastanın elinde, kolunda bir kuvvetsizlik olabilir. Evet. Bu da yine beyinde o bölgeyi ilgilendiren tümörlerde gördüğümüzde olan. Ya da biraz daha büyük, geniş ödeme olan tümörlerde komple bir taraf, mesela beynin sağ tarafında büyük bir tümör vardır, motor sahaya yakın, o sol tarafta büyük bir komple. Yani sol tarafın tamamının telciğine veya kuvvetsizliğine sebep olabilir. Sadece uyuşma yapan belirtiler olabilir. Bunlar ve karşı uyanık olmak lazım. Evet. Ya da mesela e, beyincikte bir tümek olabilir, <gülüyor> dengesizlik yapar, yürüme bozuklukları yapar. Yani insanlar yürüyemezler, ayak aklarız ama başları döner. E, dolayısıyla böyle şikayetler olan insanlarda dikkatli olması, uyanık olması lazım. Veya işte görmeyle ilgili sorunlar olabilir. Evet. Yani görme alanında yerleşen bir tümörde beynimizin arka kısmında görme alanımız vardır. Ya da görme yollarında, yani gözden çıkıp da beynin arka kısmına kadar giden bölgede bir lezyon olduğunda, bir tümör olduğunda bununla ilgili, görme ile ilgili, görme alanı ile ilgili ya da görme keskinliği ile ilgili sıkıntılar olabilir. Veya mesela konuşma alanı var beyninde, motor konuşma alanında olursa konuşması bozuk kelimin sizin söylediğinizi anlar, fakat anlamlı cevap veremez sizi. Ee, ya da ters olabilir, sizin söylediğinizi e, anlamaz, fakat anlamlı kelimeler de cevap verir Sizin sorduğunuz soruyla ilişkili de değil belli ama düzgün konuşur. Ama yanlış cevap verir Bunlar hep işte beynin ilgili yerleriyle e, neresinde olduğuna e, bağlı olarak e, elde edeceğimiz birtakım belirtiler ama en gibi baş ağrısı ve havale geçirme ya da işte e, kafa içi basınç artışına bağlı olarak yine e, kusma Hı -hı. baş ağrısı mesela yine az önce söylediğimi unuttum baş ağrısıyla beraber olan kusmalar önemli yani sabah kalktı baş ağrısı var ve kusuyor insan bu demektir ki beyinde ciddi bir şey var baskı var kafa içinde ciddi bir basınç var Hı -hı. bu e, rahatsız ediyor o zaman uyanıp olmak lazım ne kadar önemli bir organımız olacak yani. Evet. Bütün vücudumuzdaki her yeri hükmedebiliyor. biliyor. Yani yine şimdi onu da söyleyeyim. Beynin alt kısmında bezi dediğimiz Hı. bütün hormonları yöneten merkez var. Evet. Oranın da tümörleri söz konusu ve oradaki bozukluklarda işte mesela işte hiç gebe olmayan birinde süt gelmesini kadınlarda. Veya işte ellerde, yüzde, kafada, diğer kollarda, bacaklarda irileşme. Salgıladığı hormona göre değişen bir takım belirtiler söz konusu olabilir. Peki hocam e, beyin tümörü hangi yaşlarda görülebilmektedir? Bundan evet. bahseder misiniz? Başta da söyledim ha hani çocuk tümörlerine ayırtmak lazım. Evet. Sıfırdan sıfır. E, yani çok ileri yaşlara kadar her yaş grubundası görülebilen tümörlerdir beyin tümörleri. Tabii bunların özellikleri dediğim gibi Çocuklukta, erişkinlikte değişen tarzda özellikleri vardır. Bunları Aynen. Evet.